Evet merhabalar arkadaşlar ee, yazımızı bu bölümünde SEO uyumlu web tasarım web sitesi tasarımı e, yazımızı bu bölümünde sizlere arkadaşlar bir e, e, web sitesi yazısının e, hang nasıl e, SEO uyumlu yapıldığından bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki sitemiz burası olsun benim sitem işte onurkalafat.com.tr Şimdi gelelim ana sayfamıza bir önceki videomuzda Ana sayfada SEO ayarlarından bahsetmiştik Daha sonradan ben bir blog yazısı hazırladım Bakın blog yazımız burada Şimdi Arkadaşlar Bir blog yazısı yazarken yukarıdan yeni ediyoruz ve yaz, yazı diyoruz. Değil mi? Eğer ki sayfa dersek bize statik bir sayfa üretecektir. Fakat biz ne diyoruz arkadaşlar? Yazı diyoruz. Yazıya tık diyoruz. Bakın yazıya tıkladığımızda bize e, yazı yazacağımız e, ekrana getirecektir. Şimdi ben yazımı yazdığım için e, yazdığım yazı üzerinden anlatacağım. E, şuradan en Kolay Logo Tasarımı isimli yazımda arkadaşlar. Evet. Peki bakalım. En Kolay Logo Tasarımı yazım nasıl SEO uyumlu? Bakalım ilk önce 100 SEO eklentisinin verdiği puanlara göre tüm değerler yeşil. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi peki bu yazı nasıl SEO uyumlu olduğu hemen bahsedelim. Şimdi bu Anahtar kelimem en kolay logo tasarımı. Şimdi e, direkt logo tasarımı dersen zorlanacağım da. Çünkü logo tasarımı alanında e, çok fazla içerik var. E, ön planda olmam zor olacaktır. O yüzden ben en kolay logo tasarımı nasıl yapılır e, işte, motosunda bir e, en kolay logo tasarımı anahtar kelimesiyle yazımı yazdım. Şimdi bakalım yazıp nasıl e, esiyor uyumlu. Şimdi e, şunu kopyalıyorum. Çünkü değişik yerlerde aynı anahtar kelebi kullandım arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Boğazımda bir takılma var. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, şu bölümde özellikle şu e, URL'imizin devam eden bölümünde bu en kolay logo tasarımı şeklinde e, aynen olmalı veya logo tasarımı yazıda olur orada ama şimdilik bence e, böyle yazsın bakalım yazıma başlarken arkadaşlar şu kısımda gördüğümüz gibi aynen en kolay logo tasarımı nasıl yazılmış yazıyor hatta şöyle yapalım arkadaşlar e, yazımıza gidelim e, güncelle dedikten sonra bir yazımıza gidelim arkadaşlar. Bakalım en kolay logo tasarımı anahtar kelimesi yazımızda nerelerde geçiyor. Beraberce görelim. Evet. Ctrl-Find yapıyoruz. Ctrl-F'ye basıyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. Nerede var? Başlıkta var. Evet. ilk paragrafın ilk cümlesinde var arkadaşlar. Bir orta başlıkta var. Evet. Normalde yazıda bir kez daha geçse daha iyi ama yalnız ben kullanmadığım halde bana eksi not vermedi, benim de iyi gibi çekmedi. Yazımızda da aynen bir kez daha geçse daha iyi, hoş olabilir. Şurada bir alt text olarak bulunuyor. Yani resim alt yazısı olarak bulunuyor. Evet, gelelim yazımıza. Hadi Şimdi bakalım yazınızı düzenle bölümünden yazınızı görüntüleyelim. Evet arkadaşlar bakın hemen anahtar kelimemiz buralarda bulunuyor. Şimdi sitemizde bir tane dış bağlantı, dışa çıkan bağlantı var değil mi? Şurada var. Özellikle şu şekilde. Bakın Envato Elements sitesine bir dış bağlantı vermişim. Ve ben bu dış bağlantıyı yeni sekmede aç şeklinde vermişim. Peki neden öyle arkadaşlar? Ee, çünkü e, çünkü e, benim sitemin içinde olmadığı için ve ben bunu özellikle e, arama motorlarında güzel görülmek için bu dış bağlantıyı verdim. Nereye verdim? Sayfa değeri yüksek olan yani e, aranılığı yüksek olan bir siteye verdim ve de ee, ve de arkadaşlar aralarında yüksek olan bir siteye verdik ve de bir dış bağlantı olarak verdik ve burada da bir tane iç link verdi yazımda gördüğünüz gibi bu da ise yeni sekmede aç değil sistemin içerisinde aç şeklinde verdim peki şurada e, ana sayfamızın SEO e, ayarlarını anlatırken ayrıları burada da geçerli. Bakın, odak anahtar kelimem en kolay logo tasarıma. Geldik arkadaşlar sonra şurada meta tanım bölümünde hemen başlığım en kolay logo tasarıma, ayırıcı ve şurayı tamamlayan bir ifade şeklinde yazdım. meta açıklamanın ilk cümlesi bu. Daha sonra yazımı tanımlayan bir Bet'e açıklama yazdım. En kolay logo tasarımı isimli yazımda sizlere logo tasarımına baştan başarı sağlamanıza yardım edecek en kolay yollardan bahsettim. Evet, dış link vermişim. İyi, iyi bir iş yapmışım diyor e, eklenti. Dış link verirken arkadaşlar e, bakın e, yani sayfa değeri yüksek olan sitelere verin. İç link vermişim. Evet güzel. E, Keyphrase in introduction giriş bölümünde kullanmışım. evet. Ee, ana, odak ana kelimemi. Arkadaşlar sonra odak anahtar kelimem ne çok uzun ne de çok kısa. Sonra e, evet, odak anahtar kelimem 3 defa bulunmuş. Az evvel bakmıştık sizlerle. Sonra odak anahtar kelimem meta açıklamada bulunuyor. Bakın. Evet. O, o önemli diyor. Sonra e, bu odak anahtar kelime mi? Daha evvelden kullanmamışım. En kolay logo tasarımı kelimesine evet, alt başlıklarda kullanmışım. E, resim alt etiketi olarak kullanmışım. Hemen göstereyim arkadaşlar size. Evet şuradan bakın resmim açılsa Gördüğünüz gibi resmim bu şu alternatif metin denilen kısımda aynen o şekilde yapıştırmışım. Diğer yerlere de bu şekilde e, koymuşum. Arkadaşlar odak anahtar kelimemizi ve e, yazım 300 kelimeden fazla. 303 kelime güzel bir şey. 300 kelime olması lazım en az. Ondan sonra e, alt başlıklarda e, kim başlıkta aynı şekilde kullanmışım. Peki. <gülüyor> evet arkadaşlar SEO başlığım e, gördüğünüz gibi yeşil olacak kadar. E, bakın burası e, daha da e, uzun olsa olmaz. E, daha da kısa olsa rumji yarayacaktır. Gördüğünüz gibi. Burayı tamamlıyoruz. İngilizce ve DT evet. NN çiftliklerinde. Arkadaşlar keyphrase in slug. More than half of your keyphrase in... Evet. E, demek ki şurayı da en kolay logo tasarımı o bile tam güzel. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yazımız SEO uyumlu olarak e, Google'a vereceğiz birazdan. Bunun için ilk önce XML site haritalarımızı Google Search Console'a ekleyeceğiz. Yazımızda bir önceki videomuzdan önceki e, nasıl yapılır bölümünde e, bu sayfamızı Google Search Console'a tanıtıyorduk. Şimdi Google Search Console'da sayfamızı açacağız. Bir sonraki anlatımımızda, videomuzda arkadaşlar çok teşekkür ediyorum dinleyiciniz için.